Merhaba dostlarım ben Serdar ve Red Fola hoş geldiniz kendisi şöyle ilginç bir e, oyun kısaca bahsetmek gerekirse burası bir zamanlar çok e, aynen şu an gördüğünüz gibi böyle güneşli e, bir tatil kasabası küçük hoş bir tatil kasabası sahili var herkes rahat insanlar hayatına bakıyor Kıbrıs gibi az çok memleketim Kıbrıs gibi e, sonra ee, i̇şler birden ters gidiyor, bir daha güneş e, yüzü görmüyor, Ge geceleri korkunç olmaya başlıyor, vampirler basıyor, insanlar ölüyor, hayatlar umutsuz şey gibi yine e, Kıbrıs e, gibi oluyor. Tabii sonra bir takım başka insanlar da e, az çok direnmeye başlıyorlar, e, savaşmaya başlıyorlar, bir direniş göstermeye çalışıyorlar. Eee... Bakalım inşallah bu da... <gülüyor> i̇nşallah Kıbrıs'ta öyle bir yer olur. Ee, evet. Biz bu karakteri seçtik. Başlangıç karakterimizi göstereyim. Ee, bizim karakterimiz böyle birisi. Şimdi başka abiler de var. Tam aslında bize uygun bir karakter vardı. Geçmiş açısından böyle gizemleri ağlayan, koca ayağı onları bunları falan avlayan bir karakter vardı. Eee... Böyle gizemli yaratıkları, bilinmeyen şeyleri, efsaneleri. Ama çok dandik bir oynanışı vardı. O yüzden onu şey yapmak istemedim. Oyun yerine bu karizmatik ve siyah siyah giysiler içindeki abimizi oynamak istedim. Bakalım ben de ilk kez oynuyorum. Maalesef Türkçe ee, bir şey yok. Oyunun Türkçe yaması bir şey yok. O yüzden ben sizlere çeviriyor olacağım. Hadi bakalım. Tahliye notu. Ee, i̇ki düzine insanı onayladık. Ve artık buradan gitmeye hazırız. İki düzine insan buradan kaçacak. Ee, çoğu silahsız. Birkaçı yaralı. Ee, gece yarısından sonra randevumuz var. Buluşma o zaman. Ayrılmadan önce ben işareti vereceğim. Remi. Kansız olacağız. Smoochies. Okey. Bunların hepsini aldım. Bu, bu ne? Güzel. Abur cubur toplayabildiğimiz oyunları seviyorum. Abur cubur toplayabiliyorsak bir şeyler var demektir. Veya çok dandik olacak. Emin değilim. Neyse gidelim Hadi takım vampirleri vuracağız bir takım. Ee, kan kan da şey yapmamız gerekecek. Kan kaybedeceğiz. Evet buradan kaç bayan önce bir şeyler alacağız. Dur biraz görev onu gösteriyorsa ben önce diğer şeyleri alayım. Çünkü e, ne zaman görev yaparsam belli ki başımıza iş açılacak. Hah. Hah, mis gibi. Ah, bütün yiyecekleri al. Bütün, oh, oh. Ooo nasıl sağlık sağlık cipsler çikolatalar cipsler çikolatalar hepsinde de elma işareti koymuş. Çünkü sanki aynı şeymiş gibi elma yemekle cips çikolata yemek. Keşke oyun kartlarını toplasaydık ya. Böyle oyun, oyunlarda bir kartı toplamaya bayılıyorum böyle. Çok güzel bir koleksiyon şeyi görüyor. Güzel. Bu ne? Bu ne? E, tehdit notu. Yine benim pencerelerimden baktığınızı gördüm. Ve evet yine kulağınızı benim kapıma dayadığını gördüm. Bildiğiniz sandığınız şeyler daha olacakların böyle bir küçük bir kısmı bile değil. İsterseniz Redfall'da kalıp gerçeği öğrenebilirsiniz. Aramızdan birisi olursunuz. Dokunulmaz birisi olursunuz. bayağı e, alternatif yol seçersiniz. E, ama ben inanmıyorum ki bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız. İstemezsiniz yani. Sizi bekliyor olacağız. Ve bu adam da bur buraya gelmiş. Anladım. Yani bu... Aha. Aha. Aha. Tamam. <gülüyor> Left mouse button. Tamam bu. Buradan yine şey arıyoruz. Güzel. FPS. F'ye basarak şey yapıyoruz. Bam diye ee, şey yapıyoruz. Vuruyoruz. Tamam okey. Teşekkürler. Okey. V değil. Q değil. Ve şey. F. İlginç olmuş. Anlıyorum ki ee, 10 gündür... Ee, Kucanızı görme, görmediniz Daha altına bakılacak taşlar var Onun iş arkadaşlarına ve arkadaşlarına konuşun Dostlarına konuşun Belki kaçıp gitmiştir ama kusura bakmayın Ben bir boşanma avukatıyım. Veya e, Belki sarhoş olmuştur Ve yani kafasını Bir balıkçı teknesinin O motoruna sokmuştur Yanlışlıkla oraya düşmüştür Size bunları hatırlatmak istemiyorum Hatırlatmamam gerekiyor ama yani her türlü bu hukuki e, kağıtların imzalanması lazım. E, i̇kiniz de sonraki buluşmamızda görmek için sabırsızlanıyorum. İmzalanmış kağıtlarla tabii ki e, ona çok kötü bir şey olmuşsa bu bambaşka bir konu demektir. E, Redfall Polis Departmanına kalan, Redfall Emniyetine kalan bir konu. İyi bakalım. Güzel burada milik milik şeyler de olacak. Bir şeyler diyor, yanlış değil. Ne yanlış değil hocam? It ain't right dediğin konu ne? Sen zaten vampirlerden kaçmaya çalışmıyor muydum Ben anlamadım. Travel back. Open bakalım. Ne varmış? Aa. Aa shotgun. Güzel. Shotgun kullanacağımız oyun güzeldir. İyidir. Ben o kadar yiyecek aldım. Yiyecekleri ben dümdüz yiyor muyum? Bu ne? Support. 150 support. Bu ne be? Bu neymiş? Kayıp çocuk posteri. Yardım eden oğlum kayıp. Everett Doyle. 10 yaşında. En son nerede görüldü? Eee... Hasat Festivali'nde bilinmeyen birisiyle ayrılırken göründü. Onu görürseniz backpack deyin, çanta deyin, sırt çantası deyin ve size güvensin. Şey şifre. Alarmda kullandıkları şifre. Şimdi aşağı ineceğim ama önce bir şey yapalım. Ha? Hah. Ben bunları şu an yiyor muyum? Ne yapıyorum ya? Mesela ben bunları şu an topluyorum. Acaba. Ben bunları toplarken. Dur bakalım. Şey arttığımız support yok. Support 150'de kaldı. E ben bunları neden alıyorum ki o zaman? Ben bunları boşta mı alıyorum? Neyse. First aid kabineti aç bakalım. Medical supplies aldım. Şimdi nereye gideceğiz? q to heal yourself. Ben zaten şey değil miyim? Ben zaten fullüm. Hiç gerek yok böyle bir şey yapmaya. Devam. Search for Medical Supplies hallettik. Dur ve aşağıya bakayım. Oy olaya bak. Bunlar içinde kaçış yok. Ha lockpick toplayabiliyormuşuz. Hocam sen kimsin? Senin burada bir şeylerin var mıydı? Yok. Aa arabanın bagajını açabiliyorum. Ne bu? Aa mermi tabii ki. kok değil Give us a small amount of support. Support da aldım. Ben aldığımız erzakın ne işe yaradığını anlayamıyorum. Ha yemekleri dümdüz yiyoruz o yüzden benim canım full. O yüzden ilacı kullanmama gerek kalmadı. Tam bu bizim için güzel bir şey çünkü ilacı daha sonra saklayabiliriz neden olmasın. Ama e, maalesef şey hoş olmadı tabii ki. Burayı açamıyoruz burayı da açamıyoruz. E, şöyle bir etrafa bakmak istedim sadece. Yukarıdan gelmiştim zaten değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, zaten buradan gelmiştik, evet. Klasik bir Beşiktaş Kadıköy seferi de zaten nasıl çok böyle geçiyor. Buraya açabiliyor muyum? A açabiliyorum. A güzel oyna pek ya, açabileceğimi düşündüm yerleri açayım o zaman. Bunlar ne olur ne olmaz saklıyorum hocam. Siz alamıyor muyum? Zaten alamayacağım, fark etmez canım dolu. Tıkına tıkına canımız doldurduk. Yarın şey oldu. Üç tane medical kit. Ee, güzel duruyor böyle, ekstra bir bonusumuz oldu gibi oldu. Okay, ee... Kimse diyor buradan ayrılamayacak, bu artıdan ayrılamıyor. Maalesef. Bu kasabada tıkılı kaldık, bu kasabada kısıldık kaldık. Bu arada inşallah oyun sesini duyabiliyorsunuzdur, şu an canlı yayında dolmadığım olmadığım için ee, şey yapamıyorum, bu ne? Işık mıydı az önceki? Handgun. Onu da aldım ne olacak. Oo, Oh oh. Mis gibi mis gibi. Tamam. 3 şarjör ekstramız var şu an. Ne oldu ya? Heh. Bunu al bunu al. Güzel. Shotgun. Shotgun'ı bol bol kullanırız. Shotgun'ı bol bol kullanırız. Şimdi bizim karakterin asıl özelliği aslında shotgun veya e, tabanca kullanması değil. Sniper kullanması. Ben onu istiyorum. Bu karakter görünmez olmadan, görünmez olup ilerleyebiliyor, böyle çevredeki insanları e, şey yapabiliyor, bir tane kuzgunu var onunla çevresindeki, çevresindeki vampirleri e, saplayabiliyor, böyle fark edilmeden saplayabiliyor. Sonra uzaktan sniperla pat pat pat vurabiliyor. Tabi sniper bir hayalet sniper o yüzden bilmiyorum gerçek bir sniper alacak mıyız? Yoksa bu hayalet sniperı sürekli kullanabiliyor muyuz? Yoksa bu hayalet sniper tüfeği biraz daha şey mi? Tam bunu kullanabiliyoruz diyorsunuz ama ben önce bir yukarı çıkayım ne olur ne olmaz. Ha bu a, tamam bunu böyle açtık. Burası evet aynı yer. Arka tarafa gidemiyorum. Arka tarafa gitmek için şu tarafa gidebilmem lazım. Oraya gidemiyorum buradan paşa paşa dışarı çıkacağız. Seni açamıyorum seni açamıyorum. Şimdi dışarı çıkmadan önce tam hazırlık olmak istiyorum çünkü hiç bilmiyorum bu oyunu. Geleni vuracağız. Azıcık alışmak gerekecek alışana kadar azıcık şey olacağız. Büyük ihtimalle bin ekmek hasarlar alırız diye düşünüyorum. Şimdi burası aslında bir melik bir turist kasabası. O yüzden... Böyle gezmesi tozması güzel bir yerdir diye düşünüyorum. Güneşin neler oluyor? İşte güneş kararıyor dostum. Burası artık öyle bir şey olmayacak. Peki biz... Nerede lan benim kuzgunum? Oy. Buradan bakınca daha bir etkileyici görün, daha bir şey göründü tabi. Kara güneş. Day of the Blacks'e, ah be avatar ya. Avatar ne güzel şeydi öyle. Her tarafı gezmek istiyorum şu an ama. Önce böyle soldan başlayalım abi, dümdüz gidersem. Bu benim şeyimdir. Takıntım böyle, diğer yerler gezilecek önce. Abi suyun içine giremiyoruz, girmemize izin vermiyor. On dine. Edilirken her türlü belli olacak ama herhalde efektler efektler bunlar. Medik, ahmetlik supplyız İlaç geldi, ilaç. Support ne ya, support ne? Support herhalde bu oyunun şeyi değil mi? Bu para gibi bir şey artık support yani sen işte 1500 tane erzağın var veya 1500 değerinde erzağın var gibi bir şey. Genelde böyle içeride bir şeyler bulmayı beklerdim ama. Yani burası yok. Bu kısmı da bana Fallout 4'ü hatırlat bak. Pliers mı? Curved jaw Pliers. Okay. Aaa bunlar da support hep. Vay. Acaba bu supportu böyle lockpick gibi mi kullanıyoruz? Yani kapı aç, açmak istiyorsam işte 500 support harcaman lazım. Çünkü zor bir kapı falan gibi. Sent bit, bir tane daha şey aldım. Peki mesela şey benim şu an birkaç tane tabancam var. Sent bit sen hepsi aynı zaten. Aa, salvajlayabiliyorum. Yok, salvajlayamıyorum şu an. Open backpack. Üç tane itemim oldu benim backpack'te. Hey, hey, hey, hey. What the hell are they up? To? Orada ne yapıyorlar? Ya saklan diyor ya da şey yap. Aha onlar. Aa şey diyor. Okey tamam yani. Diyor ki buradan kaçamayacaksınız zaten. Şey yapamayacaksınız. Beni buradan görebiliyorlar mı peki? A. Balıkları alabiliyor muyum? Olamıyorum. Ben böyle yandan yandan gidi, alamam bir tane daha silah aldım. Aa, buraya gelecekler. Ben eyle eyle gideyim Uzan dur. Bunları dojlamaya çalışayım. Şimdi bir oyun başına ne kadar, şeyiz, ne kadar şey değiliz bilmiyorum. E peki ben şu an gizli mi gidiyorum? Nereden anlayacağım ne kadar gizli olup olmadığımı? Ve de şuradan tırmanabilir miyim acaba? Sanki azıcık daha şey olsam tırmanabilecekmişim gibi duruyor. Azıcık da yetenekli olsam. <gülüyor> Aa. yanlış yerden bir şey yaptı. oradan gitti. Diğer tarafa bakıyor. <gülüyor>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 Güneşe bak, güneşe bak. Ne oluyor? Su geri gelmeden gidelim buradan. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne yapabileceklerini biliyorsun. Birinci elden gördün dön onun yapabileceklerini. İstedikleri şey yapabiliyorlar. Ben buradan kaçacağım. Bu ne lan? Oo. A geçecez oğlum burayı? Bak bunlar burada sabit duruyorlar gibi ben yan taraftan şey yapmayı deneyeceğim. Herhangi bir yerde olabilirler. Beni görmeyeceksiniz beni görmeyeceksiniz beni görmeyeceksiniz güzel. Tamam, bunlar tarikatçılar. Yani tarikatçılar şimdi anlamıyorum. Vampiler mi çalışıyorlar yoksa başka bir şey mi çalışıyorlar? Çok anladığım kadarıyla tarikatçılar da e, vampilerden korkuyorlar. Tabii hem korkup hem onlara çalışıyorlar olabilirler. Bu da gayet mümkün. Hayır, değil değil. Burada bir kimse yok. Sakin. Ben hayatlayayım. Onlar değil. Önemli olan bu. Orada birisi mi var? Orada birisi yok. Bu bot çok ilginç bir bota benziyor ama. Sanki buradan çıkabilirmişiz gibi. ve içinde bir loot olabilirmiş gibi. yok geçemiyoruz zaten. Oğlum atla buradan. Heh. Oo, Bu ne? Bu şey başladı mı? Sezon açıldı şey mi? Açık sezon artık. Open season or some Kuzgun hiç şey yapamıyorsun kuzgun. Hiç insan yani in, in, kuzgun olduğuna inandıramıyorsun beni şu an. İnsansın sen. Kuzgun gibi davranan bir insansın yani bu o kadar belli ki. Aha vampirler kendini gösteriyor. Şimdi burayı nasıl çakacağız <Gülüyor> <gülüyor> ah, bu Yumruk atarak şey yaptık be. Elfin'in de bir acayip bir sınırı var mı? Eyvah. Canlı olanların kanını istiyorlar diyor. Sen şey yapamıyorsun. O kesinlikle hayattaydı diyor daha önce. CPR mi yapayım onu hayata mı döndüreyim? öldürdünüz zaten ya. Doktor mu kesildin başımıza artık? Başkasını bulmamız gerekiyor. Belki yukarıda <gülüyor> lavaboya kilitlenen insanları. Beni seçtiler. Patronumu değil. Komşularımı değil. Ailemi bile seçmeler. Beni seçtiler. Oo senin ailede git gidik. O -o yok yok yok. Okey. Şimdi onu nasıl buraya çekeceğiz? İki dakika başka bir yere bakarsanız arkadaşlarınızdan belki birisini alırım. Onu duydum. Nasıl duydun lan? Ben eğiliyorum. Tek gördüğüm şey kırmızı diyor. Tek gördüğüm renk kırmızı. Ya nereden nasıl görüyorsun? Karanlıktayım ben şu an ya. Ben göremiyorum içeride kendimi ya. Bunu yapmadan olmaz artık. Çok uzağa gitti. Çok uzağa gitti. Hızlı hızlı hızlı geri dönmeden geri dönmeden geri dönmeden geri dönmeden geri dönmeden geri dönmeden. Tamam bunları aldım onu alabiliyor muyum? Onu alamıyorum şu an ben buradan kaçmam lazım. Benim buradan kaçmam lazım ben buradan kaçtım. Okey güzel azıcık can kaybettik. Ama bol bol silahlarımızı şehir tutalım. Ee, Güç uçalım reload yapmak yerine silah değiştireceğiz. Cloudflit'in bize öğrettiği yegane ders. Haa okey. Şimdi. İtfaiye istasyonundaki bütün şeyleri öldüreceğiz. bu dönem tarikatçılardan kurtulacağız. Güzel kurtuluruz. Hallederiz. Yeah. Lay your way. Ne diyor? İstediğin şekilde girebilirsin e, itfaiye istasyonuna. Ana garajdan dümdüz içeri dalı dalabilirsin. E, çatıya çıkıp oradan da girebilirsin. Veya arkadaki kapının kilidini açabilirsin. Teşekkürler. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Ne Şimdi şeyi kontrol edeceğiz. Bunu yapamayız diyor. Bakın güneşe bakın. Bak güzel bir şey bulursak, belki bize baştan kan verirler. Nereden gördün oğlum beni ya? Aa dur, benim şeyim vardı, bir dakika. Skilllere bakalım lan, nerede, hangi tuşla uyguluyoruz? Skill, aa skiller daha gelemedi, tamam. Tarikatçılar, tarikatçılar, boş insanlar. Gerçekten boş kişiler. Etrafımı da göremiyorum. Ha bu ne? Ha, bu şey patlatılacak bir şey. Hocam beni görmüyorsun sen. Görme görme görme görme. Eyvah eyvah eyvah. Yok yok yok yok, yok. burada bir şey yok burada bir şey yok. Oo, Oo boğul mermi ya. Halo man şey Halo man kendi kutsal figürleri Herhalde korktukları bir kişilik Kendisi bir vampir de olabilir belki bir insan da olabilir Bilmiyorum Büyünün var olduğu bir evren bu ee, Seni aslında dövebilirsem çok fena olur İki kişi Biraz gözlemleyip Ağacın arkasına kaçmayı deneyeceğim İlk önce kan transı geliyor Hiç Sor, sualsiz sorsuz sualsiz Tartışma olmadan okey Ha, gel bakalım buyayım Aa burada başka bir silah var Ne var burada ya bu var Burası o kadar meşgul görünmüyor aslında Bir bu İki o. Oh. Arka tarafta iki kişi var Gördüm üçüncü bir kişi yok. Bak <gülüyor> doğru düzgün bir yer bulsam fena şey yapmayacağım aslında. Buradan beni görmüyor değil mi? Ama işte uzaktan görebiliyorlar. Bayağı uzaktan görüyorlar ha. İnsanlardan hala direniyor ki? Çok aptal olmalılar ya Görücen sen şimdi Gelme gelme gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme, buraya gelme. Kimse yok çevreye bakıyorum kimse yok çevreye bakıyorum kimse yok çevreye bakıyorum kimse yok Çevreye bakıyorum kimse yok Ayy be Acaba bayılanlar gerişiyor oluyor mu? Şimdi gel bakalım aslan parçası seni halledeceğiz. Redfall'daki bu şey bitmeyecek diyor. Bu ola bitmeyecek. Kimin yumrunda? Bitar veya bitmez. Aaa İçeride birileri var. İçeridekiler kurtulmak istiyor herhalde ve içeridekileri, içeridekileri kurtarmamız lazım. Okey bu salakları halletmemiz lazım. Artık bu arabanın arkasına saklanabilirim çünkü Oo. Ha low pick down. O stack launcher ne bilmiyorum ama. Ya baya yakın. Hiç şey yapmam yok kadar. İlginç olurum. Yeah, it gets sonunda her şey çözülür diyor ya. Gel gel gel gel bu tarafa gel. O boş adam ee, hikayesinde zaten nefret ederdim çocukken şimdi gerçek oldu. Dur hocam sakin ol. Eskiden beri burada olan bir şeyse bu belki Redfall ile alakası yoktur. Belki vampirlerle alakası yoktur. Allah. <gülüyor> gel gel gel ha, ha, gel gel gel gel. Aa görmedi. Bek şu adamı çekebiliriz buraya. Hello. Hello. Bana bakıyorsun şu an. Şu an ben de sana Hocam. Buraya baksana bir. Aa bu kim acaba? Geri git diyor. Neyse bunları sonra bırakırım artık içeri gülüyorum. O ikisi biraz ıı, sıkıntılı. Şimdi dur bakalım buraya nasıl çıkacağız? Buradan girebiliriz ama dışarıdakileri temizlememiz lazım. Burada birisi var. Çevrede başka birisi yok gibi. Burada polis arabası aldım polis istasyonlarıyla geçirmişler Buraya o adam geri gelecek onu biliyorum O acaba çevreyi dolanan adam mı? Yoksa ar aradaki Nereden geliyor lan ses? Yoksa aradaki kapıyı açarak mı geri geliyor? E geri gelmiyor Ben şansım ben bahtımı biliyorum tamam mı? Ben bu adamı korona etmeye gidersem geri geleceği tutar. Geliyor musun lan? Neyse gelirse vururuz. Nerede oğlum bu adam? Nerede lan bu? Burada bir adam gördüğümü yemin edebilirim. Burada birisini gördüm. Sen misin acaba? Hakikaten uzun yürüyüşler yapıyorsun yani. Şeyse. dümdüz rüzgarı geliyor. All of men Burada birisi yok muydu ya? Ben hayal gücümü mi bıraktım bunu? Orası, orası değil. Orada değil. Demek ki burada birisi yok. Uptan mı gireceğim bir tane lockpick kullanarak kapıdan girebiliyorum ama çatadan girmek daha e, cazip gözüküyordu. Çok dürüst konuşacağım. Bu oyunda, ah, Halowman Kaltis değil artık. Halowman konuşuyor şu an. Bakın, Halowman Kaltisti duymadık az önce. Halowmenin kendisini duyduk. Senin bana ihtiyacın var, benim de sana ihtiyacım var diyor. Wow, okay. Yine gizemli bir şeyler... Oo. Oo, Hocam çok özür dilerim. Evet sen öldün. Yapacak bir şey yok. Ben onu alıyorum. Bunu da alıyorum. Warning. Ne bu? Ee, player gun yakıcı bir e, mermi atar. Bir yere çarpınca oradan seker. Ha düşmanları da yakar. Ateş zaman içinde hasar verir. Zayıf vampirleri bitirir. Düşmanlar yanan işaret bir şeyine karşı şey olur. Dikkatleri ona çekilir. Ha diyor şey olur, çok iyi bir dikkat dağıtıcıdır. Tamam, teşekkürler. Warning, uyarı. Duymu, onu dinleme, onu dinleme. Her şey yalanlar, sadece yalanlar. Sadece e, pislik yağıyor, onu dinleme. Allah Allah. Hallowman mi Bu Hallowman o zaman. Şans için kan lazım diyor. Böylesi daha iyi bak. Biz size zarar vermeyeceğiz. Hasar verebiliriz ama vermeyeceğiz. Sus. Neyi kaçırdınız bilmiyor musunuz? Gel bakalım. Size cehennemi göstereceğiz. Neyse şu an boş yapıyorlar. Hocam selam. Ben e, yanlı ben e, kurbanların arasına düştüm sanıyordum. Tam bunları alabiliriz tabi. Nerede onu aldım mı aldım? E, kilitli sivilleri şimdi bırakacağız güzel ya böyle Oo. Oho sağlam tele televizyon dostum. Ben elimde kapıları kırıyorum ha. Tabi ne varsa eski teknolojide var. İşte bu koltuklardan bir tane olsa şu an burada. Şu an onda otursam mis gibi. Sana söyleyeceğimi yapacaksın. Hocam hey, bak ne güzel melee right vuruyorum ha. Böyle bir şey yapmayacağım. Bizi içerideyim yeah. misiniz? Evet. Hello? Merhaba. Biz buradayız. Ben, you... Sen tarikatçılar <gülüyor> burada mı? Again, ne başta tarikatçılardan çektik zaten. Oh, Ölü veya onlar gitmeden açamayız. Gücük kestiler. Burada yaralılar var. Aa, vampirler de aşağıda. Şimdi bodrum katında bize yardım edebilir misin? Ee, i̇lk vampir savaşına gireceksin. Normal silahlar e, vampirleri sadece yaralayabilir, geçici olarak, ama onları bitiremez. Ee, aa, şey lazım sen diyor. Kazıklı bir şey lazım. Bir vampir kötü yaralandığında e, zayıf olur. Ve o, o noktada onun yanına yaklaşıp böyle e, F'ye basarsan kalbine şey sa saplarsın, kazık saplarsın. Bu da vampiri küre çevirir. Oy, bunları mesela satabiliyorsak ne olur? 3. Aa, u... senin gidebileceğin hiçbir yer yok. Yok yani, emin oldu artık bundan. Tamam bu Hollowman bir vampir, o belli. Hocam selam. Arkadaşlarımızı bodrum katına sürüklediler. Anladım. Bodrum katına gideceğiz. Ee, hmm. Önce bunun gücünü şey yapacağız ama sarım gücünü de bodrumdan hallediyoruz. Maalesef. Maalesef. Ulan burası inşallah bodrum katı değildir. Burası çok bodrum katıymış gibi duruyor ya. Ya bodrum katı olmasın burası ya. Burası garaj ama. Dışarıdakileri kestim. Herhalde içeride birisi yoktur. İşe, içeride birisi yoktur. Revoker, ooh, Stake Launcher ammo, Stake Launcher, kazık, kazık silah var oyunda güzel. İçeride kimse yok sanırım. İçerisi komple ölü. Bu ne? Ben bunu patlatabiliyorum. Ya burada fight dönecek, burada net bir şekilde fight dönecek. Yılın itfaiye memuru. Galel fasih, galel fasih. Ee, senin cesaretin, gücün ve e, e, mertliğini tanıyoruz bununla birlikte. Mertliği için veriyoruz. Senin kalp atışlarını hissedebiliyorum diyor. Massachusetts, Itfaiyeciler Derneği diyeyim artık ne diyeyim. Hisset hocam, hisset. Sen benim kanımı emdin. Bak bakalım ben... Bu cümlenin devamı hoş gelmeyecek kimse için. Benim için de daha yani... Oh şatkan... Ulan bir de şatkan olsak böyle bir yerden. Bir de bir yerden şatkan bulsak. Ah ah ah ah. Burası net böyle boss fight mekanı ya. Böyle dümdüz içeri girebilir ama. Ama burada şey yok, hiç kimse yok ki. Ben böyle tavandan gireyim dedim ama. İçerisi bomboş. Acaba sivilleri yakaladığım için mi öyle? <Gülüyor> wedding ring yüzük Ben böyle şey yapayım açayım ışığı zaten kimse yok içeride ilginç. Herhalde sivilleri kurtardığım için içeride biraz temizlediler böyle bir şeyler yaptılar. Dışarıda hala birileri kaldı ama. Dışarbadakileri de temizlemek istiyorum ya. Hazır şey yapmışken. Hop hocam sen aa selam. Ya neden tüfekleri kullanamıyorum? Düşürdüğüm tüfeklerden kullanamıyorum ya. Ha okey! Buradan gelenden buraya gitmiş lan dibine kadar girmişiz. Burayı böyle diğer adamı yağma alıyor diye şey yapamamışız. Görememişim. Bu arada aramızda yeni gelen ahbaplarımız, arkadaşlarımız varsa benim e, gözlerim pek bir şey görmez. Yani maalesef böyle bir gerçek var. Böyle bir e, durum var. Bir yerden bir de shotgun bulursak güzel olacak çünkü shotgun mermilerimiz. 33 şatkan mermim var. 33 bir tane de şatkan bulsak bir yerden böyle bam bam bam. Çünkü vampir veya zombi kıyametinde gerekecek en güzel şey şatkan. Şatkan onun şeyi yok. Hocam merhaba. Ben seni dövmeye geldim. Arkamdan gelmeyecek değil mi? Yoksa buradaki kalan mı buraya gitti lan? Ne oldu? Eyvah! Eyvah! Eyvah! Eyvah! Eyvah! Normal. Together, Yine normal bu diyor. Sakin ol. Aaa sen bayağı yoksun ha. Ay o orada. Diğeri orada. Diğeri orada duruyor. <gülüyor> burada birisi var? Yok burada birisi. Yok burada birisi, burada birisi yok, burada birisi yok, burada birisi. Yok. Tamam, burayı temizlemiş olmalıyız şu an. Neyse, aksiyon da gerekiyordu, aksiyon da oldu. Onu aldık, onu aldık. Ha, sonuncusu. Okey, herkesi hallettik. İşte şimdi içeriye gidip içerideki yiyecekleri, abur cuburları temizleme vakti. Bodrum katına inmeden inşallah bir sinematik devreye girmez ve bizi bodrum katına şey yapmaz. Ya burada hiç yiyecek bir şey yok mu ya Allah aşkına? Ah! Oh be. Senin küçük, önemsiz hayatın, değersiz hayatın, hiçbir işe yaramayan hayatın. Göstereceğim şimdi kimin hayatı değersiz. Oo, o bunu yapabiliyor muyum? Ondesine ben o kadar vuruyorum, şey yapıyorum. Aha mutfak, güzel, doğru yeri buldum. Açamıyorsanız yumruk çakacaksınız. Ah ah ah dur dur, şatkan gördüm, nerede? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bayağı canımız gidiyor ha Bu arada yani orada bir, bir tane çaktılar bize hayvan gibi canımız gitti Neyse Allah'tan şatkanı aldık çok da bir şey kaybetmedik böyle şey gide gide Hadi gidek bir tane A bu şey hiç vermiyormuş ya çok az veriyormuş Kaz can veriyor ha. keşke dur burada bir tane daha ilaç vardır. Buralarda burası bir itfaiye departmanı. Burada illaki bir tane daha ilaç vardır. Şimdi yiyecek bulursam çok üzüleceğim. Yani ilaç ayo. durum burada iniyoruz. Hah. Oh. Güzel. Kim olduğunu sanıyorsun? Gel, gel göstereceğim, gelip göstereceğim. Gelip bizzat göstereceğim kim olduğunu sanıyorsun diye soruyor bize. Gelip bizzat cevap vereceğim bu soruya beyefendi. Ben bu kadar büyük konuşuyorum da ben kendimi uçup yani çok öyle pro şey bir oyuncu değilim. Oo, oh, oo, oh, oh. oh, okey. Az dirseği azıcık daha yukarı vurmak gerekiyormuş. Bir dakika. bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> Demek ki sen ekranları çok seviyorsun. Aa güneş açıyor. Burada gece gideyim bir de. Ha, i̇çeride geceydi, okey. Oh! Oh! Mis gibi. Mis gibi. Gel, gel bakalım. Gel bakalım. Ekran mekran kalmayacak burada. Seni de hallettik zaten. Buraya da bakabiliriz artık. Sen buraya bakamıyorum. Burada bir şey yok mu? Ha, burası dışarısı. Burayı evet kilitlediler, doğru. Çayımdan içeyim soğumadan. Bunlar da herhalde itfaiyecilerin arasındaki Şeyler evet şunu obama sandım bir an Geliyorum hocam geliyorum bir dakika İzninle geleceğim İzninle geliyorum Okey şimdi e, bir tane mi vampir var Ha okey bir tane var şu an Onu da aldım ne olacak Gel lan gel kaçma şerefsiz Kaçma Buraya gel hayvan seni Oh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, çok güzel oldu Raven. Level up. Jacob'un ilk kahraman e, skillini açtın Raven. E, Z şey yaparak ha şey diyor çevredeki tehditleri işaretleyebilir Raven bir nevi şey gibi battlefielddaki o e, gözlemleme gibi yani bıraktığında ise e, daha fazla tehditli şey yapmak için ileri atıyorsun kuzgunlu Raven çok e, gizemli bir varlıkmış e, Redfall'a geldikten sonra hemen kendisini göstermeye başlamış e, sanki kendi gölgesi gibi Jacob'ın asla uzağında değil Ve her zaman e, Yardımcı oluyor düşmanları saptamak için e, Jacob level atladıkça Sen de Raven'ı şey yapabiliyorsun Upgrade edebiliyorsun Bakalım bakalım bir şey yapabiliyor muyuz şu an Skill Şu an bir levelimiz var çünkü Aha Raven Bu zaten var bizde başka Oh burada başka şeyler de var Quick recovery increase amount of regenerate Love. Oh. Shot in the arm When you revive a teammate Bu ne kadar alır bilmiyorum Additional storage for assault rifle Aaa bu güzelmiş aslında Additional storage for hang Bunlar güzel Raven recharges faster Daha hızlı şey oluyor Daha geniş bir şeyi e kapsıyor Ya bu daha geniş bir yeri kapsıyor bu ne? Bu da daha geniş bir yeri kapsıyor ama in düşmanların daha fazla durmasını sağlıyor. Daha çok bu. Şimdi buradaki bazı şeyler benim ilgimi çekmeli değil. Şimdi bu ne? Ee, Saldır tüfekleri ve sniperlar. Tüfekler için genelde bu. Shotgunlar ve tabancalar için. Ee, canımız azken gelen can miktarını artırıyor. Bu aslında hoş bir şey olabilir ha. Ben sanki... Bunu alacağım. Raven'ı yine kullanırız tabi. Kullandıkça bazı şeyler daha fazla şey olur. Gittiğin yere baktı diyor. Ismi, biz hallettik. Vampir vampir kalmadı. Güzel. Öldürdük. Sıkarsa ısırsınlar. Gelsinler sıkıyorsa ısırsınlar. Okay şey e, tabi hoş değil burada. Ayak izi bırakamıyoruz şeylere ya kandan bayak izim. Oha her herkesi yemişsin ya hayvan aç öküz. Herkesi yemiş ya. Yemedik kimse bırakmamış ya. Azıcık dinlen, azıcık sakinleş be. Shotgun çok iyi iş çıkardı ha. ha? Bunları kıramıyoruz ama azıcık daha güç yapabiliriz. Evet. Ee, şuradan gücü açıyoruz değil mi? Oba, Güzel. Acaba burası artık bizim böyle üstümüz gibi bir yer mi olacak? Yukarıdaki sivilleri e, şey yap. Kurtar diyor. Serbest bırak. Bırakalım hocam. Yapalım. Hiç şey, ilaç kullanmadık ha. BAM BAM BAM Shotgun ile BAM BAM ve BAM 3 BAM ile uğurladık vampirimizi, Hollow Şerefsiz seni Aa ya Hollow Man hala burada Aa Dur hocam dur, al Dur hayır bir dakika Nasıl lan? Oh, <gülüyor> ya bak nasıl. Allah. <gülüyor> halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Zaman için hepsini halledeceğiz. Buraya bakıyorum. Başka bir şey var de Çünkü şimdi sivilleri bırakırım. Bırakır bırakmaz. Hey hey, hey Bak dostum nasıl? Ah vampirler falan gibi bir şey olmasın. Okay tamam. Hadi bakalım. Harekatçılar gitti mi? Gitti. Artık her yer güvenli. Şu, burası güvenli. Hepsini hallettik. görev bitti. Dead in, the dead, dead in the water. Sudaki ölüler. Bu kişiler dışarı çıktı. Bunlar inşallah telifli değildir dostum. Telif yersek çok fena olur. Bethesda telifli şarkı kodüysan ta senin ta senin Bir takım sahneler geliyor karşımıza Hadi ulan oyun oynayalım oyunu oynayalım Bana bir takım görseller göstermeler Sinematik göstereceksen sinematiği göster Ya yani bu Redfall başlıyor mu? Here comes the red şey mi bu? Ne bu? Ha bu şey. Okey burası artık bizim üssümüz. İtfaiye istasyonu bizim üssümüz artık. Bakalım burayı kim şey yapıyor. Yerlilerle tanışalım. Okey. Bunu kapatabiliriz artık. Her yerde şey var. Ha burası artık e, güzel oldu. İyi oldu. Ciddi bir yere benzedi. Burası artık bizim üssümüz oldu. Hocam selam. Radyodan fısıldayan bir şeyler var. Kapatıldığında bile. Radyoları atın abi. Zile mantıklı bir şey değil mi? Aa. Ya Bugün kafam dalgın. Sorun değil hocam. Tamam seninle konuştuk mesela. Şu anki görevim bu mu? İnsanlar konuşmuyor bana. Nereye ne bakacağız ya? lan şeyi kullanmadım değil mi? Yok. Missions. Doktor Hunt'la konuşacağım. Doktor Hunt'ın ilginç bir ismi varmış. Hocam selam. Hmm. Ben e, oraya, hocam bir dakika. Olmuyor, vuramıyorum, içeride vuramıyorum. Oraya, oraya vurdum ben. Oraya ben bir yumruk çaktım, hoş olmamış olabilir o. Selam, sen kimsin? Sen şey. Okay selam. Selam. Ne haber? Eva Crescent. Okey. Rahip misin sen? Oho, şapka. Bayıldım şapkaya. Evet, bizim e, efendimizin sevgisi. Bu tüm bu olayların, olayları neden olmak bir günah? Her şey güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. E, her şey çok güzel olacak. Okey. Tam anladım, güzel. Ee, bunların hepsi güzel tepkiler. Ya aşk kapkadan istiyom yaa. Aha diyor, <gülüyor> senin cenazeni şey yapmayacağım, düzenliyor olmayacağım o yüzden ölme. Gidelim bakalım, doktorla, hekimle konuşalım. Avcı hekim. Nobaya oh, at. Haa, dışarı çıkış yok. Eee, kafamı buradan çekemiyorum. Burası çok güzel bir şey yerde, çok tatlı bir yerde. Sonra karanlığa e, çakıldı. Belki birkaç ay önce. İşler sanki yoluna gitmiyor gibi hissettirdi. Birkaç komşu toplandık. E, geceleri ateş yakmaya başladık. Sonra yollarda inip çıktık. Ha bazı komşular toplamaya başladı. ateşler yakmaya başladılar. Sonra yolla, yollarda e, nöbet tutmaya başladılar. İnsanları taciz ettiler. İnsanlar evlerinden çıkarmaya başladılar. E, ihtiyar Myers için e, şey yaptığını, ihtiyar Myers'i savunduğunda Marta Kline'i vurdular dümdüz. E, yemin edebilirim birisi benim damımda, benim çatımda geziyordu. Şimdi kimse e, telefonu cevap vermiyor, radyo, televizyon, internet hepsi gitti ya bir şekilde engellendi. Her şey saçmal saçmalık şu an her şey saçmalık. Vapurlar işlemiyor, dışarıya çıkış yok. Ya denedik ama olmadı hocam. Merhaba Doktor Terence Hunt, Hay bakalım Avcı kim? Bay Boyer değil mi? Burada olduğuna sevindim Tek, tek sevilen sensin Sen gelmeseyle ne olacağını düşünmek bile istemiyorum Teşekkür ediyorum dediğim zaman herkes adına konuşuyorum Adım Terrence Hunt, ben bir hekimim Redfall Bölgesel Hastanesi'nde çalışıyorum. Buradaki herkese bakıyorum. Hasta, yaralı ve aradaki her şey. Ee, İlaca ihtiyacın olursa buradayım. Ama sadece ihtiyacın olduğu kadar <gülüyor> Buradaki diğer insanlar en az senin kadar ihtiyaç duyuyor ilaçlara. Okey. Bizim için yaptığın şeyleri çok takdir ediyorum. İnsanları buraya getirmeliyiz ve güven olmalıyız. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok o bana soruyorsun. Medical Supplies. Zaten full benim. Aa evet evet harcıyorsun. Harcıyorsun. Bunlar support dediğin şey. E, topladığın bu, bütün bu materyaller erzak diyelim onlara. Bu Bütün bu erzakları harcıyorsun. Destek harcı olacağız. Nereye gidiyorum? Şu an, şu an şey mi? Ha, teker teker şimdi mi tanışacağım? Ha okey şimdi e, şeyle görüş diyor. koşum Bir e, Fark etmiyor güzel. Şimdi Rahip'le konuşacağım. Selam. Jacob, right? Well, mi? I'm glad you're on our side. Bizim tarafımızda olduğuna hmm. sevindim yani aynı tarafta olduğumuza sevindim. My name is Diva. Ben, e, <gülüyor> Peder Eva. Tanıştığımıza sevindim. Be Daha iyi şartlar altında tanışmadığımız <gülüyor> için üzgünüm. Bunun önce evsizler sığınanaydık ama Neyse, ben burada etrafı düzenliyorum. Organizasyonu şey yapıyorum. İnsanlara erzak alımı için yolluyorum. İnsanları güvene sokuyorum bazen yararlı şeyler getiriyorlar yani kutuları şey yap böyle zaman okey bu ne lost and found ne var burada? bu ne lockpick aa lockpick olabilir lockpick'imiz yok rewire kit eee lock... ne bu tamam böyle daha karmaşık aygıtları şey yapmamak için bu gerekiyor şimdi bu ne, ne kadar bim aa İkisinden sadece bir tane alabileceğiz. Ee, bir tane lockpick bir tane revirable bir tane aygıt şey yapabiliyorum. Ben bir tane lockpick alacağım. Ben topladığımı sanıyorum ha baktım o 2500 daha iyidir falan diye düşünüyorum. Yok öyle bir şey yokmuş. Şimdi Ana'yla konuşacağım Ana. Ee, şey kadın mıydı hocam sen misin Ana? Evet, A evet Ana. <gülüyor> Jacob değil mi? gözün ne Sorma. <gülüyor> Sana borçluyuz. <gülüyor> Ben anna bu da benim kocam Joe. O şerefsizlerden birini rasslanan mı? mi? Onları öldürmenin tek yolu kalbine saklanmış bir kazık veya ateş. O düz manyakları silahlı öldür. Kazıklar bedava, kazıklar istediğin kadar alabilirsin. Ama diyor böyle erzak getirerek alacaksın silahları ve mermileri. Çok memnun var buralarda. Şuan için. Nerede hocam? Yani Ya. Oo. İyiymiş. Buza Abi Bu improved. Bunda silahları şey yapabilir miyiz? Bir dakika. Oo. Oo. Use the briefing table. Tamam halledeceğiz. Bir dakika. Aa, evet bunun beş seviyesi var, bunun beş seviyesi var, bunun da beş seviyesi var. Anladım. Peki kazık kaç tane var? Dokuz tane kazığımız var. Ee, tam bu armory ee, ama refresh supplies değil. Bir dakika, şey kazıkları nasıl toplayacağız ya? El kazıklar bedavaydı, nerede olan kazık? Briefing team mission briefing. Okay, görev alacağız. Tam yukarı çıkın. Buradan nasıl yukarı çıkabiliyor muyum? Çıkmıyor. Hero kastımız ayı için. Aa, aa evet. değer dostlarım, değerli afaplarım ah çok teşekkür ederim. Ee, Redfall yayınla değil çünkü bu bir video çünkü yayın yapamadım bugün maalesef. Ee, Redfall da bana katıldığınız için eğer severseniz. E Likeleriniz, yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Severseniz belirtin de devam edebiliriz, devam etmeyebiliriz de bakalım. Belki yani yayında oynayabiliriz, yayında oynarız, en az bir yayında daha oynarız, bir yerden devam ederiz. Ee, ama şu an için e, heh, burada e, bitirelim. E, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Yine buralardan bir yerden çıkardığım kitabı, yazdığım olduğum kitabı, yazmış olduğum kitabı bulabilirsiniz. Başka oyunlarda, başka yayınlarda, başka seferlerde görüşmek üzere. Hayat yüksek çözünürlükte. Huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.